Merhaba arkadaşlar. Bir önceki Mars ikizler transiti videomda teknik bir hatadan dolayı akrep burcunu yayınlayamamışız. O yüzden o videoyu yeniden bölmemek adına sizler için daha öncesine çekmiş olduğum ancak videoya eklemeyi unutmuş olduğum kısmı tekrar yayınlıyorum. Buradan sadece akrep burçlarının Mars ikizler sürecindeki etkileşimlerine ulaşabilirsiniz. Özür diliyorum tekrardan. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili akrep burçları ve yükselen burcu akrep olanlar Mars'ın ikizler burcu geçişini haritanızın 8. evinde deneyimleyeceksiniz. Tabii Mars'ın 8. elinizden geçmesi güçlü bir evde olduğu için daha pozitif şekilde çalışacak olsa da bir takım karışıklıkları, krizleri de beraberinde getirebilir. Özellikle bu süreçte ameliyat, operasyon, bıçak altına yatma gibi konular ve gündemler varsa, evet Mars'ın bu geçişini değerlendirmeniz doğru olacaktır. Doğru doktor, doğru tedavi yöntemi yapacaktır. Bir takım araştırmalar sonucunda elde edilebilir gibi gözüküyor. Aynı zamanda Mars'ın bu geçişiyle beraber bazı gizli sırlar, bazı dedikodular da ortaya çıkabilir. Kendinizle alakalı bir takım gerçeklikler ile yüzleşebilirsiniz. Para giriş çıkışıyla alakalı önemli gelişmeler olabilir. Toplu bir para girişi veya toplu bir para çıkışı olabilir. Eşinizin veya ortağınızın maddi durumuyla alakalı da hızlı ve önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Eğer miras, nafaka, tazminat, hak edişler gibi süreçleriniz varsa bunlarla alakalı mücadeleler, belki bir miras mücadelesi, belki bir hak ediş mücadelesi içerisinde kendinizi bulabilir ve zaman zaman krizlere çekilebilirsiniz sevgili akrep burçlarım. Burada e, özellikle baktığımız zaman iş hayatınızdan elde etmiş olacağınız kazançlar, prim promosyonlarla alakalı da daha çok mücadele etmeniz gereken bir süreç. E, paranızın el, paranızın elinizde kalması için savaşmanız, mücadele etmeniz gereken bir süreç aktif olacak. Ve aynı zamanda e, bir takım vergi, sigorta, ödemeleri gibi konularda kapınızı çalabilir. Ancak iyileşmek için, şifalanmak için, ruhsal anlamda gelişmek için oldukça pozitif bir etkileşimden de bahsedebiliriz. Evet, e, Mars'ın geçişi bu şekildeydi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Sevgiler, hoşça kalın